Sevgilin Anyası kanalından herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle özbek pilavı tadında mantarlı pirinç pilavı nasıl yapılır, onun tarifini paylaşmak istiyorum. Hemen malzemelere geçelim. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 200 gram mantar, 1 tane orta boy havuç, 1 su bardağı pirinç, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı su, tuz, mantarı kavurmak için 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Mantarları yarım ay şeklinde doğrayarak tencereye alıp orta dereceli ateşte suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Zeytinyağı ekleyerek biraz kavurup rendelenmiş havuçları ilave ederek birkaç dakika daha soteliyoruz. Bir tavada kızdırdığımız sıvıyağ, yıkamış olduğumuz pirinci ekleyerek kısık ateşte kavuruyoruz. Tereyağını ilave edip birkaç dakika daha kavurduktan sonra pirinci mantarlı harcın üzerine ekliyoruz. Tuz ve suyu da ekleyerek karıştırmadan kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Sofra bezine sararak dinlendirip karıştırarak servis ediyoruz. Mantar ve havucun verdiği lezzetli yedikçe yediren harika bir pilav. Et kullanmamıza rağmen özbek pilavı tadında bir tarif oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Bu lezzetli tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.